Aşağıda verilen denklemi çizmemiz isteniyor. y eşittir, eksi 2 çarpı, parantez içinde x eksi 2'nin karesi artı 5. Daha iyi düşünebilmek için karalama defterimi açıyorum. y eşittir, eksi 2 çarpı, parantez içinde x eksi 2'nin karesi artı 5. Bu şekilde ikinci dereceden bir denklem gördüğünüzde, buradaki ifadenin her zaman pozitif olacağını söyleyebilirsiniz. Çünkü x eksi 2'nin değeri ne olursa olsun, karesi alınacağı için değeri hep pozitif olacak. Aslında negatif olmayacak demek daha doğru olur çünkü bu ifadenin değeri 0'a da eşit olabilir. Bu karesi alınan ifadeyi de eksi olan bir sayıyla çarpmışlar. O zaman buradaki ifadenin her zaman negatif olacağını söyleyebiliriz. Yani sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olacak. Ve bu ifadenin değerinin sıfırdan küçük ya da sıfıra eşit olduğunu biliyorsak, sizce y'nin alabileceği en büyük değer kaç olur? y, en büyük değerini bu ifade sıfıra eşitken alabilir. Yani y'nin alabileceği en büyük değer 5'e eşit olur. Bunu sağlamak için, yani burasının sıfıra eşit olması için, x eksi 2'nin sıfıra eşit olması gerekir x eksi 2 ise, x 2'ye eşitken sıfır olur. O halde 2'ye 5 noktası parabolün maksimum değeri, yani tepe noktasını belirler. Bunu çizecek olursak, bu y ekseni, bu da x ekseni olsun. Burası 1, 2, burası da 1, 2, 3, 4 ve 5. İşte burası da parabolün tepe noktası olan 2'e 5 noktası. Eğer iki tane daha nokta bulabilirsem parabolü çizebilirim. Toplam üç noktayla bir parabol çizebilirsiniz. Biz bir tanesini biliyoruz, o da tepe noktası. Şimdi de tepe noktasından eşit uzaklıkta olan iki nokta alıp denklem'e koyalım ve ne oluyor görelim. 1 ve 1 ve 3'ü seçelim. Buraya bir tablo çizelim. Ve sonuçları içine yazalım. Burada x'in değerleri 1, 2, 3 olacak. Burada da y'nin değerleri olsun. X 2'ye eşitken y'nin 5 olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım. X 1'e eşit olduğunda ise 1 eksi 2 eksi 1, 1 eder. Eksi 1'in karesi 1 eder. Eksi 2 çarpı 1 eksi 2. Ve eksi 2 artı 5, 3 eder. Ve x3 değerini aldığında da, 3 eksi 2, 1. 1'in karesi, yine 1. Eksi 2 çarpı 1, eksi 2. Ve eksi 2 artı 5, 3 eder. Böylece 3 tane nokta elde ettik. 1'e 3 noktası, 2'ye 5 noktası, 3'e 3 üç noktası. Şimdi soruya geri dönelim ve bu noktaları grafikte gösterelim. 1'e 3 noktası, burada, 2'ye 5 noktası, burası ve son olarak 3'e 3 noktası. İşte parabolümüz.